Üçer Otogaz'dan herkese merhaba. Bugünkü montaj konumuz KIA Sportage. Ee, KIA aracımıza e, yerli üreticinin Atik Elin üretmiş olduğu Atik fes modeli bağlandı. Ee, bu sınıftaki en ekonomik ve en başarılı kitlerden bir tanesi Atik fes ee, Yaklaşık olarak 195 tasarruflar çok uzun süre kullanacaktır Ben her zaman e, her videoda bahsediyorum. Bu tip araçlarda montaj yaparken e, parçalara nereye koyduğunuza nasıl bir montaj yaptığınıza dikkat edin. Şu firmaların montaj kılavuzu var. Bu kılavuzlara göre e, montaj yapıyor. Fakat atiklerde bir kılavuz yok. O yüzden e, özellikle direk enjeksiyon araçlarda e, parça yerleşimleri çok önem arz ediyor. Parçaları yerleştirdikten sonra da ayar. Çünkü atik bestiyelerde ayar yapıyorsunuz, yolda kalibre yapıyorsunuz. Bunu burada hata yapma lüksünüz yok. Çünkü bu arabalar direk enjeksiyon, çok düşük emisyonlarla çalışan araçlar e, olacak hataları toler etmekte zorlanacaktır o yüzden Atik Fest diğer montajı yaptıracaksanız da, aracınıza güvendiğiniz kuruluşlara gidin, orada LPG bağlatıp Çünkü artık günümüz koşullarında araçlar fiyat olarak çok yüksek sistem maliyetleri çok yüksek oluşabilecek hasarlarda da harcadığınız rakamlar doğal olarak yüksek olacak O yüzden güvendiğiniz yerlerde montaj yaptırıp başka bir videoda görüşmek üzere herkese iyi günler your tracks today.